Plus 3. Trailer. Ya bu s**tiğimin oyununu ben çıkınca oynamak zorunda kalacağım değil mi? Eh yani. Just <gülüyor> <Sessizlik> Böyle bir sahne var lan, otelde mi ne? otel diye bir film vardı galiba. ne yapıyorlar lan? device fully operational, sir. Excellent. Bring in the other subjects. ben çizim orayı bakamadım ya dur geldi adam <gülüyor> <gülüyor> Kop mu lan? Kop var Oyun kopmuş diyor Burak. Rauf, Ulay lan. Bak, kop oynarım. Kopta sıkıntı yok. Biri olsun yani yanımda. Bir <gülüyor> şey çıksın. Evet abi. Ya oyun oynadığımı bileyim yani. Çünkü ben bazen kaptırıyorum. Gerçekten korkuyorum yani. Vitvici, ee, 22. enküldo olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ canım. Thank you. The Outlast Trials, uh, the the last game in the Outlast series is a four player co-op experience. 4 oyuncu bir de. That takes Pol? place in Cold War era. Polga. Sen de diyorsun? Polga. Bunu izledin mi güzel baya? Bunu sıkacağım artık. Şu boçun sonu finish at koymak istemiyorum ya. <gülüyor> Acı